Bir önceki videodaki ile aynı izi incelemeye devam edelim, y ekseni ve x eksenini çizelim şimdi. İzin de böyle göründüğünü varsayalım. Bir önceki videodaki ile aynı iz. Aynı görünmüyor olabilir ama bir önceki videoda ne yaptığıma bir bakayım. Bir önceki videodaki böyleymiş, evet bayağı benziyor. Şimdi bir önceki videodaki ile aynı eğri olduğunu varsayalım ve bu eğriye c diyelim. Bir önceki videoda sadece i yönünde vektörleri, i yönünde vektörleri olan bir vektör alanına bakmıştık. Şimdi sadece j yönünde veya düşey yönde vektörleri olan bir vektör alanı oluşturalım. Büyük Q vektör alanına bakalım. Şimdi büyük Q, x, y çarpı j. c eğrisinin üzerindeki kapalı çizgi integralini, Q, iç çarpım dr'nin integralini inceleyeceğiz c eğrisinin üzerindeki kapalı çizgi integraline, q iç çarpım dr'nin integraline bakacağız. Daha önceden gördüğümüz gibi, dr, dx çarpı i, artı dy çarpı j olarak yazılabilir. Bu ikisinin iç çarpımını alırsak, bu çizgi integrali aynı ifade olacak. Bu, c eğrisinin üzerindeki q iç çarpım dr'nin kapalı çizgi integraliyle aynı olacak. 0 çarpı i, yani 0 çarpı dx eşittir 0 ve q x y çarpı dy y. Evet, bunun i bileşeni yok, O nedenle iç çarpım q x y çarpı dy y olacak. İç çarpım bu. i bileşeni olmadığı için dx yok oluyor. Şimdi bu çizgi integralini üçüncü parametre t'ye ihtiyaç duymadan çözmeye çalışalım. Geçtiğimiz videoda yaptığımız gibi, aslında aynı şeyi yapacağız. Yani aynı işlemleri x yerine y'lerle yapacağız. Minimum ve maksimum y değerlerini bulabiliriz. Minimum y burada diyelim. Minimum y değeri a olsun. Maksimum y de şuradaki değer olsun. Ona da b diyelim. Zeyn'e eğrinin yönünü söylemeyi unuttum. Bu bir öncekiyle aynıyız. Yani saat yönünün tersine hareket ediyoruz. Aynı eğri, aynıyız. Yani bu yönde gidiyoruz. Bir önceki videoda bunu x cinsinden 2 fonksiyona ayırmıştık. Şimdi y'lerle aynı şeyi yapacağız. y cinsinden 2 fonksiyona ayırıyoruz. Bu izi 2 izi ayırırsak ekstrem noktalarımız bunlar. Bu ize 2. iz veya c2 diyebilirim. x eşittir x2y diyebiliriz. Bu iz bu. Birinci iz, birinci iz olmak zorunda değil, nereden başladığına göre değişir. Neyse, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buna birinci iz diyelim. x eşittir x bir y. x'in y cinsinden fonksiyon olması biraz karışık gelebilir ama bir önceki videonun tamamen benzeri işlemler yapıyoruz. x ve y'leri değiş tokuş ediyoruz. x'i y cinsinden bir fonksiyon olarak yazıyoruz. Bu iki eğrimiz var. Şimdi bunu çevirdiğinizi düşünürseniz, bir önceki videoyla aynı şeyi y cinsinden yapıyoruz. Şu şekilde bakarsak, bu çizgi integralinin şu integrale eşit olduğunu söyleyebiliriz. Önce c2 yapalım. b'den a'ya bir integral. b'den başlayıp a'ya gidiyoruz. Büyük y değerinden küçük y değerine gidiyoruz b'den a'ya, q'nun integrali, x yerine her şeyi y cinsinden isteyeceğiz. x eşittir x2y. q x2y virgül y dy. y. Burası soldaki eğrinin çizgi integrali. buna y eşittir a'dan y eşittir b'ye, q x1y'nin integralini ekleyeceğiz x1y virgül y ve y, y. bir önceki videodaki işlemlerin aynısını yapabiliriz. Şimdi altta büyük sayı olmasını tercih etmiyoruz, o yüzden bu ikisini değiş tokuş edelim. Bunları şimdi değiş tokuş edersek, şunu a, şunu da b yaparsak, integrali eksi 1 ile çarpmış oluruz. Bu ikisini değiş tokuş edersek, yön değişir. Evet, bir önceki videoyla yaptığımızın aynısı ama umarım karışık gelmiyordur. Şimdi, bu iki belirli integralin limitleri aynı. O yüzden, tek belirli integrali olarak ifade edebilirim, değil mi? a'dan b'ye pozitif olduğu için, ilk olarak bunu yazıyorum, bunu yazacağım. q x1y virgül y eksi bu. Öyle değil mi? Arada eksi işareti var. eksi q x2y virgül y dy. y bunların hepsiyle çarpılıyor dy'yi dağıtıyorum yani. Bir önceki videoda yaptıklarımız da aynı. Neyse, anlamışsınızdır. a'dan b'ye integralin içinde qxy'nin limitlerdeki değerini buluyoruz. Üst limit x eşittir x1y, alt limit x eşittir x2y. Öyle değil mi? x yerine bunu yazıyorum ve bundan x2'yi koyduğum zamanki değeri çıkarıyorum. Yaptığımız aynen bu. Belirli integralleri çözerken izlediğimiz yöntemin tam tersine uyguluyoruz. Genelde bu adımdan şu adıma ulaşıyoruz, ama biz aksi yönde, ters yönde hareket ediyoruz. İkisi de aynı şey. Bunun tamamı çarpı dy. Bir önceki videoda gördüğümüz gibi, şimdi dy'yi biraz ileri yazalım. dy'yi şuraya yazayım. Evet, bu ifade şununla aynı x2y'den x1y'ye q'nun x'e göre kısmı isi çarpı dx'in integrali. Şimdi şunu net bir şekilde belirteyim. Bence bu ilk kısım biraz karışık. Şimdi böyle bir integral gördüyseniz, bu bir çift katlı integralin içi. Dışı ise a'dan b'ye dy'nin integrali. Bunu çift katlı integralle gördüğünüzde, bunun x'e göre ters türevini alırız. Q'nun x'e göre kısmi isinin, x'e göre ters türevi eşittir, qxy. Belirli bir integral olduğu için, önce x1y'deki değeri bulup, ondan x2y'deki değerini çıkaracağız. Aynen bunu yapmıştık. Ve bir önceki sonuca çok benzeyen sonucu buluruz. Şimdi bu çift katlı integral neyi temsil ediyor? Bunu 3 boyutta şimdi çiziyorum. Bu neredeyse bir önceki videonun tekrarı oldu. Şimdi bu y ekseni, x ekseni ve z ekseni. Bu x ve y cinsinden bir fonksiyon. Onun için uzayda bir yüzey, uzayda bir yüzey olarak görselleyebilirsiniz. Bir yüzey. Şunu şimdi q'nun x'e göre kısmisi olarak isimlendiririz. Bu çift integral bir bölge belirliyor. Bu dx çarpı dy'yi bir Alan diferansiyeli olarak düşünebiliriz, değil mi? Bu bölgenin sınırları y altta x 2y'den, yani şöyle bir eğriden başlıyor, küçük değerli y. Bu ve burada iki boyutta çizersem, bu düşük y değerlerinin eğrisi, bu düşük y değerlerinin eğrisi, üsteki y eğrisi de x 1y, üstteki y eğrisi de şöyle, şöyle bir eğri olacak. Buna göre x, alttaki y eğrisinden üstteki y eğrisine gidiyor değil mi? x, alttaki y eğrisinden üstteki y eğrisine gidiyor. Burada böyle yapıyoruz. Ve y de a'dan b'ye gidiyor. Yani uzun lafın kısası, bu fonksiyonun bu bölgede çift katlı integralini alabiliriz. Bu tavan, bu sınırda duvarsa, bu hacim olur. Bu odanın hacmi olur. Bu tarafa doğru yükselirse ne olur bilmiyorum ama gözünüzde şöyle bir canlandırırsanız bunun hacmi olacak. Bunu buluyoruz. Bir önceki videoda bulduğumuz sonucun yani aynısı. y'nin sadece J yönünde vektörleri var. Vektörler sadece yukarı ve aşağı gidiyor. Yatay bileşenleri yok. Ama böyle bir vektör alanına başladığınızda bu kapalı eğrinin üzerindeki çizgi integralini alırsanız bu q, iç çarpım dr'nin kapalı eğri üzerindeki çizgi integrali, q, x, y, dy'nin kapalı döngü üzerindeki integraline eşit olur. Bunda bu bölgedeki çift katlı integrale eşit olduğunu şimdi bulduk. Buradaki bölge öyle değil mi? Burada yaptığımız aynen bu. Size bölgeyi verirsem, x bu fonksiyondan şu fonksiyona gidiyor. y de a'dan b'ye gidiyor. Evet, şimdi kafanız karıştıysa şu çift katlı integral videolarını tekrar seyretmeniz iyi bir fikir olabilir. Bu bölgede Q'nun x'e göre kısmi isinin dxd y veya da ile çarpımının integralini alıyorum öyle değil mi? Alan diferansiyelini yani da'yı dx dy olarak düşünebiliriz. Şimdi bulduklarımızı bir önceki videoda bulduklarımızla birleştirelim bir önceki videoda bunu bulmuştuk. Şunu kesip şimdi tahtanın boş bir yerine yapıştırayım ve böylece esas sonuca ulaşmaya hazır olalım. Evet, şu bir önceki videoda bulduğumuz sonuç. Bu videoda da bu sonucu bulduk. Şimdi nereye varacağımızı tahmin etmiş olabilirsiniz. Şimdi de herhangi bir bir vektör alanı düşünelim. F vektör alanı. X düzleminde tanımlanmış olsun. F eşittir p x i artı q, x, y, j. f'yi son iki videoda kullandığımız p ve q'nun toplamı olarak da düşünebilirsiniz. q'yu bu videoda kullandık. p'yi de bir önceki videoda. Ama bu, herhangi bir vektör alanı. Şimdi, bu vektör alanının bir iz üzerindeki çizgi integralini almak istediğimizi düşünelim. Şimdi düşünün ki, bu vektör alanının bir iz üzerinde çizgi integralini almak istiyoruz. İzimiz herhangi bir iz olabilir. Şuraya herhangi bir iz çizeyim. Rastgele izimin şu olduğunu varsayalım. Saat yönünün tersine gidiyor. Şimdi f iç çarpım dr'nin bu eğri üzerindeki kapalı çizgi integralini bulmak istiyorum. Kapalı çizgi integralini bulacağız bu eğri üzerinde. Bunu birçok kereler daha önce birçok kez gördük. Dr eşittir dx i artı dy çarpı j. Yani bu çizgi integralini şöyle yazabiliriz. C eğrisinin üzerindeki f iç çarpım dr bu terim çarpı dx. Yani pxy çarpı dx artı artı bu terim qxy çarpı dy. Bu da eşittir pxy dx'in çizgi integrali artı qxy dy'nin çizgi integrali. Peki bunlar neydi? Bunu birinci videoda, şunu da şimdi bu videoda bulduk. Bununla şu aynı şey. Yani buradaki bu bölge üzerinde eksi p'nin y'ye göre kısmi çift katlı integrali olacak. Dy dx d, x yerine alan diferansiyeli diyebiliriz. Artı bu sonuç q. Buradaki ifadeyi bu videoda inceledik. Artı q'nun x'e göre kısmi aynı bölgedeki integrali da veya d/dx de, sırayda değiştirebilirsiniz alan diferansiyeli. Bu iki integrali toplayabiliriz. Peki topladığımız zaman ne buluruz? Evet çok görkemli bir sonuç çıkacak şimdi. Q'nun x'e göre kısmisi eksi P'nin y'ye göre kısmisi çarpı alan diferansiyelinin çift katlı integrali. Evet işte bu muhteşem büyük görkemli sonucumuz bu. Şuraya yazayım f 3 çarpım dr'nin kapalı çizgi integrali, şu ifadenin çift katlı integraline eşit. x bileşeni ile ilgili fonksiyonu alıyoruz ve y'ye göre kısmisini buluyoruz. y bileşeni ile ilgili fonksiyon ise, x'e göre kısmisini buluyoruz. Birincinin yani eksilisini aldık. Belki bu şekilde daha kolay hatırlarsınız. Ve bu sonuç Green Teorem'dir. Vektör alanının kısmi türevleri olması durumunda, vektör alanının çizgi integralini, bölgenin çift katlı integraline bağlamanın güzel bir yolu. Ayrıca birkaç video önce, f konservatifse, bir fonksiyonun gradyanı ise, yani izden bağımsız ve herhangi bir iz üzerindeki kapalı integralinin sıfır olduğunu öğrenmiştik. Ve bu hala doğru. Eğer f konservatifse, bu ifade sıfıra eşit olmalı. Bu şekilde herhangi bir bölgede bu integralin sıfıra eşit olmasını sağlamış olursunuz. Eminim birbirlerini götürdükleri örneklerde düşünebilirsiniz ama bu her bölge için geçerli. Bunun doğru olmasının tek yolu bu. Bu iki ifadenin yani sıfıra eşit olmasının tek yolu bu. Böylece Q'nun x'e göre kısmı ise eksi, P'nin y'ye göre kısmı ise sıfıra eşit olmalı veya bu iki ifade birbirine eşit olmalı. Bu Green teoreminin bir yan sonucu. Q'nun x'e göre kısmi ise eşittir, p'nin y'ye göre kısmisi. ise. Diferansiyel denklemler konusunda tam denklemleri öğrenirken bu konuyu tekrar göreceksiniz. Bu konuya o yüzden daha fazla girmeyeceğim ama şunu belirteyim. Şimdi, çizgi integrallerinde gördüğünüz ifadenin diferansiyel şekli eğer konservatifse bir tam denklem oluşturuyor. Ama şimdilik bu konuya girmiyoruz dedik ama tam denklemler konusunu yaptıysanız konular arasındaki paralelliği görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda bu sonucu kullanarak daha fazla daha çok örnekler yapacağız. Hoşçakalın.